Yazdım, yazdıkça kan akmıştı kalemden Durduğumda gördüm yani son durumum kalender El vermedi durumlarım gördüğümü de yazdım Kalmasaydım yerimde olur muydu olanlarım? Doldurdum kadehleri yazmış olan bendim Tertemizdi duygular son trende gitti İşte burada bitti her şey yazılmıştı kitaplara Doldurulanlar da vardı hayatında olmasa Baktım etrafımda karartı Hayatımda olumsuz olayların olması Senin burada kalman Hayatımla kaşman Arkana da bakma Durumlar da yalan Sustum ve konuşmadım Eziklerden değildim Uzak durdu planlarım Durduğumda yenildim Tuzak vurdu yalanlarla Gelenler de öyle Yazdım Yazdıkça gelişmekte istedim Ya Fo Lan müzik. Kafamda çok paramak şeyler var Düşünmek istemiyorum Zine yoksa sıkıntı olacağım Herkese yol vereceğim. Artık kaldır kafanı dinle kestirip patma. Günler günleri kovalarken yazıklarımı kestirip patma. Hatta espri yapmam benimle eskimi aptal Dünya güzel bir yer fakat bizim neslimiz aptal Ölürsen bedel dersin desem düşsün Ne ben tersim Allah zaten sevmez Sizleri sizlere için bela versin Zaten şarkımı dinleme çevremdeki kızlar rasta Tamam kral sensin eyvallah bu kadar kasma çekip gideceğim bırakacağım neyim varsa. Hatta çevremdekiler şaşıracak soracak bu kadar şeyden sonra Nereye gidersin ve onlara bakıp diyeceğim Boşver bana sakın hiçbir şey sorma Kendimi saklıyorum insanlardan mağdur kalıyorum insaflardan derdimi anlayan dilini bulabadım sıkacağım kafama en sonunda Ölürsem değer göreceğim bu şarkıyı unutmayın Bir gün adımı unutun ama bu şarkıyı unutmayın Ölürsem değer göreceğim bu şarkıyı unutmayın Bir gün adımı unutun ama bu şarkıyı unutmayın